Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın iyi seyirler. Survivor 2018-9 Haziran Cumartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor 2018-9 Haziran Cumartesi günü, neler yaşandı işte detaylar. Kıbrıs'a doğru yaklaşırken, dokunulmazlık oyunu önem arz ediyor. Bugün de dokunulmazlık oyunu oynandı, ve kazanan takım belli oldu. Ünlüler takımındaki her birey için bu oyun çok önemliydi. Çünkü ünlülerin sayısı çok azaldı. Oyunlarda az kişi oldukları için çabuk yoruluyorlar. Ve oyunu kaybetmeleri daha kolay oluyor. Oyun kaybetmekte adaya ve dayaya eşit durumda artık. Ünlülerin işi gerçekten çok zorlaştı. Bireysel dokunulmazlık oyunu detaylarına geçelim. Oyun çok çekişmeli geçti ilk olarak tura büyükleri bıraktı. Biliyorsunuz Tura bir sakat ve son oyunlarda çok zorlanmaya başladı. İpleri ikinci bırakan Sema oldu. İpleri bırakan üçüncü isim Mustafa Kemal oldu. Merve ile Adem arasında çekişme başladı. Merve yoruldu ve ipleri bıraktı. Ve bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanan Adem oldu. Kıbrıs'a gitmeye bir adım daha yaklaşmış oldu.